Merhaba bu videoda sizlere bize sık başvuru nedenlerinden birisi olan bebeklerdeki kafa şekil bozuklukları konusunda klinimizde neler yapıyoruz bununla ilgili bilgi vermek istiyorum bebeklerde kafa şekil bozukluğu gerçekten artık daha sık gördüğümüz bir durum ee, bu durumu ailelerde daha sık fark ediyorlar erken dönemde de çözüm arayışına gidiyorlar kafa şekil bozuklukları işte dereceleri var hafif orta şiddetli çok şiddetli olmak üzere bunların Hafif formları zaten bazen doğum itibariyle bile olabiliyor. Ancak buradaki tutum ailenin bebeği yatış pozisyonu değiştirip değiştirmemesi. Ailenin beslenmedeki bebeği kavrayış ve tutuş şekli bile çok hızlı bir şekilde 2. 3. ay civarında bebeğin kafasının şeklinin bozulmasına neden olabiliyor. Kliniğe kafa şekli bozukluğu ile gelen bebeklere ilk yaptığımız şey aileleri de ayrıntılı bir beslenme, uyku, yatış pozisyonu, tummy time, time dediğimiz göbek aktivitesi yapıp yapmadığı konularını irdelemek. Çünkü bu öykü sırasında bebeğin aslında kafa şekil bozukluğunun neden olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedeni düzelttiğimiz takdirde de hızlı bir şekilde bebeğin kafasının normale doğru Gelmiş olduğunu görüyoruz ancak buradaki önemli şey erken dönem başvuru işte bir çocuk sekizinci dokuzuncaya geldikten sonra pozisyon önerileri aslında çok fazla bir işe yaramıyor bizim özellikle ikinci üçüncü ay civarı bebeğin kafa şekil bozukluğunu yanlış tutumlardan dolayı oluşan şekil bozukluğu önleme şansımız var şekil bozukluğu neden olan başka durumlarda tabii ki var tortikoyl istediğimiz bebeğin boyun kaslarının bir tarafın daha gergin bir tarafın daha gevşek olduğu bundan dolayı da hep aynı tarafa yatış nedeniyle e, hep o tarafa baskıdan dolayı da kafa şekil bozukluğu oluşabilmekte. Bu durum, bu gibi durumlar bir fizik e, tedavi yardımı alınmasını önermekteyiz. Peki biz klinikte ne yapıyoruz onu da anlatayım. Klinimize bir bebek Kafa şekil bozukluğu şikayetiyle geldiğimizde ayrıntılı bir öykü aldıktan sonra 3D taramayla bebeğin kafa şeklini bilgisayar ortamına alıyoruz ve kafasındaki şekil bozukluğu derecesini belirlemeye çalışıyoruz. İşte burada görmüş olduğunuz gibi bebeğin sol tarafı daha ovalken sağ tarafında hafif bir plagiosefali dediğimiz ve hafif de şurada bir baskınlık var olduğunu gördüğümüz hafif bir şekil bozukluğu görülmekte şimdi bu taramanın amacı kafa şekil bozukluğunun derecesini objektif olarak belirleyebilmek çünkü kafa şekil bozuklukları hafif orta ağır şiddetli ve çok şiddetli olarak ee, sınıflandırılıyor yapmış olduğumuz taramalar sonucunda işte iki boyutlu olarak şöyle bir e, görüntü gösterebilirim İşte bu bebeğin şu tarafında sol tarafında düzlüğü fark ediyorsunuz. Daha sonra işte yandan görüntüsü de bu şekilde. Daha sonra bu bebeklerin kafa şekil bozuklukları analiz ediliyor. Bazı aileler gerçekten çok hassas bu konularda. Mesela burada çok hafif bir kafa şekil bozukluğu. Burası normal. Burası hafif bir şekil bozukluğu olan alana gelmiş bir çocuğun Kafa şekil bozukluğu derecesini görüyorsunuz. Burada hafifli geçmiş, ortanın da başlangıcı olan bir şekil bozukluğu. Burada şiddetli dönemde olan bir şekil bozukluğu var. Burada yine e, hafif ve ortaya yakın, ortaya yakın bir şekil bozukluğu. En son olarak da şiddetli yine e, ortaya yakın kısmında bir şekil bozukluğu. Peki bunlara ne yapıyoruz? Bu çocuğun ayı önemli bu kafa şekil bozukluklarında. Oluşum mekanizması önemli. Mesela bir tortikolis varsa fizik tedavi ile tortikolisin düzelmesi ve pozisyon önerileriyle bu kafa şekil bozuklukları bir miktar düzelebiliyor. Eğer pozisyon fizikte tedavi gibi yaklaşımlarla bu şekil bozukluğu burada sabit kalırsa ya da ilerlemeye başlarsa kas tedavisi gündeme geliyor. Kaskedavisi tedavisi için ilgili merkezlere hastaları yönlendiriyoruz. Mesela buradaki şekil bozukluğu olan bebek yaklaşık e, bir üç hafta sonraki kontrolümüzde buradan aşağı doğru yani hafif forma doğru ilerlediğini gözlemledik. Bu çocukta da üç hafta içinde şiddetli formdaki kafa şekil bozukluğunun aşağı doğru gideceğini düşünüyoruz. Bunların Tekrar tekrar kontrol edilmesi, tekrar tekrar şekil bozukluğu için 3D taramayla değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çocuğumuz uzun süreleri takip ediyoruz. Artık hafif şekil bozukluğu tarafına iyice geldi ve herhangi bir problem artık yaşamıyorlar. Zaten bebek büyüdü. Bu tarz çok çok hafif şekil bozukluklarında da Yine ailenin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bize genellikle 3. 4. ayı geçmeden başvuruyorlar. Burada dikkat etmezse buradaki şekil bozukluğu ileriye doğru, şiddetli, çok şiddetliye doğru gitme potansiyeli var. Buradaki hafif şekil bozukluğu toler edilebilir bir derecede şekil bozukluğu. Kafa şekil bozukluklarında klinimizde takip yöntemimiz genel olarak bu şekilde. Görmüş olduğunuz yazılımsal işlerden sonra bebeğin kafa şekil bozukluğunun derecesini belirledik. Hafif orta şiddetli çok şiddetli olduğunu belirledik. Burada bebeğin ayının da kaç aylık olduğu da önemli olduğunu altını çizerek daha sonra tedavi yönlendirme kararı veriyoruz. Eğer takipte kafa şekil bozukluğu hala kötüleşmeye devam ediyor ya da çok şiddetli bir kafa şekil bozukluğu ise bu bozulma derecesi de şiddetli ve çok şiddetliye doğru gidiyorsa kask merkezlerine bebeğe yönlendiriyorum. Ancak şiddetli formdaki bebeklerde eğer küçük ayda ise takipte yine tekrar eden 3, 3 boyutlu tarayıcı takiplerinde düzelmeler görüyorsa kask ne yönlendirmiyorum. Kask tedavisi yapılmayan çocuklarda da bir miktar kafa şekil bozukluklarında düzenli olduğu bilinmekte ama buradaki kriter bebeğin yaşı, bebeğin kafa şekil bozukluğunun derecesinin ne kadar olduğu bizim için önemli. Bu videoda kafa şekil bozukluklarına biz klinikte ne yapıyoruz bunları anlatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.